2020 Antalya Gazipaşa'dayız ee, yanımızda rekor gelişim rekor gübre müşterimiz Zehra Özkaya burada salatalık serası'nda rekor gelişim artı yaprak gübremiz rekor gübreyi kullandık ee, Öncelikle topraktan bahsedelim bir de e, bur buranın adı ne Muhit olarak Çalpınar. Çalıpınar'dayız. Çalpınar'dayız. E, rekor gelişimi verdik toprağımızda, seramızda nasıl bir toprakta değişim evet, oldu? Özellikle bu turşulu ekenlerde en çok hı hı. görülen şey mesela nematot kökçürüklü. Nematot kökçürüklü. Evet, geçen yıl biz baş edemedik. Yani ne kadar nematot ilacı kullandıysak da şey olmadı. Bu sene? Ama e, şeylerde izleyince. İzlediniz evet, videolarımızda, evet, televizyon şey, diyor, videolar kanalımızda. Kök çürüklüğüne falan faydası olur diye kullandık, denedik. Gerçekten faydası oldu. Toprak hazırlığında kullandık değil mi bunu? Evet. Seraya kaç Ekmeden. dönüm burası? Burası bir buçuk falan, ikiye dönüm. yakındır. Şimdi e, rekor gelişimden sonra da yaprak gübremiz, rekor gübre evet. kullandık. üstten. Rekor gübre, yaprak gübresini kullandığımızda ne gibi değişim oluyor? Onlarda da en çok süvgün. Şöyle gösterelim. Hatırlı. Şimdi evet. bunun cinsini de söyler miyiz? Bu PTK 40. PTK 40, şöyle kova da toplanmış. Şöyle dalda da gösterelim. Evet. Şimdi e, yaprak gübresini ne sıklıkla yapıyorsunuz? Kaç 15, günde bir? 20 gün 15 20 gün. Aynı 15'inde 20 günde yapıyorsunuz. Evet, 250 Şimdi, gram koyuyorum çiçeklenme nasıl? Çiçek konusu. Çiçeklenmemiz de iyi. Fazla burmada olmuyor. Şöyle gösterelim mi şuradan? Yani burma dediğiniz olay olmuyor. Hayır. Ee, Hiç öyle bir kayma vesaire durumu var mı? Hayır, hayır. Bitki de e, suyla alakalı herhangi bir stres yaşıyor musunuz? Hayır, suyla da yok. Daha da dayanıklı yani hastalığa. Suya ve hastalığa evet. dayanıklı. Evet. Peki e, verim Peki, anlamında ne söyleyebiliriz? Verim de iyi geçen yıla göre. Mesela rahatlık. ne kadar evet. artmıştır bu sene? İki katını aldık. İki katını aldık. Net olarak söyleye evet. söyleyebiliyoruz bunu. Evet. Kalite anlamında ne söyleyebiliriz? İşte gördüğünüz gibi. Yani şöyle e, PTK40 çeşit bu. Şöyle görünüyor. Bu şekilde satılıyor değil mi bu boyutta? Evet. Şimdi e, önemli bir konu var. Türkiye'de e, ürünümüz 12 yıldan beri satılıyor. Bazı ben firmalar gördüm. Bazı firmalar bizimmiş gibi evet. ürün satabiliyor. Siz de bunların mağdurlarından bir tanesiniz. Evet. Doğru mu? Evet. Yani rekor gelişim diye evet, aldınız. Biz rekor gelişim diye. Ama maalesef e, bazı firmalar e, Türkiye'de bizim ismimizi kullanarak bu da bunun aynısıdır, benzeridir. Evet. E, daha ucuzudur, daha iyidir ama daha ucuzdur vesaire gibi şeylerle ürünler satabiliyor. Siz de bu mağdurlardan birisiniz. Daha önce aldınız. Evet. E, rekor gelişim diye alarak kullandınız. Evet. Ama bilmiyorum tabii ki sonuç gördünüz görmediniz. O değerlendirmesi size ee, Rekor gelişim ve yaprak gübremizi tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Yani evet, kesinlikle. en canlıcı özellik olarak ne söyleyebilirsiniz? Toprakta nemotot olmadığını söylediniz? Evet toprakta ne yok. Ee, ağacın direncini arttırıyor bir kere. Hı hı. Hani erkenden geçmesini, farması Yaprak gübresinde neyi söyleyebiliriz? Ya hastalıklara daha dayanıklı yani... Burma yok. Suyla alakalı dediniz evet. dirençli, hastalığa çok karşı dirençli. Evet. 15-20 evet. dakikada işim bitiyor. 20 dakikada işim bitiyor. Verimi de 2 evet. arttırdık. Aynen. Şimdi, Öncekine e, göre daha iyi. E, son olarak şunu söyleyeyim tüm üreticilere, seray üreticileri bizi izleyecekler. E, rekor gübre aşesinin 3 adet ürünü vardır. Rekor gelişim tabandan uygulanır. Aldığınızda mutlaka üzerine bakın. Rekor gelişim yazar. İkinci bir benzeri yoktur. Rekor gübre damlama gübresi, evet. şey e, yaprak gübremiz. Bir de rekor damlama var. Siz damlamayı daha henüz kullanmadınız ama evet. kullanacağınızı yeni sezonda söylediniz. İkinci sezon diye düşünüyorum. Ee, bol bereketli olsun. Görüşlerinizi paylaştınız. Ee, Sağ olun. İnşallah daha ilerledik, ilerleyen dönemlerde tekrar görüşeceğiz. oradan Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı i̇nşallah. gönderiyoruz.